Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz, millet kazanıyor. <gülüyor> We have imamoğlu, on ki. <gülüyor> Bu İngilizce işi başka yerlere sarar, çok girmeyelim oraya. Ama bugün... Kesinlikle her şey çok güzel olacak. Ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bakın sorumluluklarımızın yerine gelmediği, devletin görevini yerine getirmediği, devletin özenli davranmadığı, devletin adaletli olmadığı, devletin Liyakatli bir dönemi yaşatmadığı ortamda ne yazık ki maden işçilerimizi kaybediyoruz. Ve ne yazık ki canımız yanıyor. Maden işçilerimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Üzüntülüyüz. Ama bu düzen değişmedikçe maden işçilerin ölümüne Kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça, tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça bu acı haberlere almaya devam edeceğiz. Size söz bu seçimi bir de özellikle o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin ailelerimiz için kazanacağız. Size söz. siz insanların kaderin oyunu diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Son vereceğiz ve onları evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Bakın 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 21 yıldır yönetip Bugün hala bu memlekete, Bartın'a, Karadeniz'e, ülkemizin her yerine cek cek diye konuşup bir 20 yıllık daha vaat verirken hatta özür de dilemeyip, hatta kibirli davranıp, hatta insanlarını hala bölük pörçük hale getirip, darmadan edip, Ötekisi berekisi Oy veren vermeyen diye Parçalıyorsa Bu insanların Bir gün bile artık bu vatanın üzerinde Bir yetkisinin olmaması lazım 14 Mayıs Onun için 14 Mayıs çok önemli 14 Mayıs Bu cennet vatan için çok önemli Bu memleketin HK için çok önemli. Kalkmışlar bir de diyorlar ki bu seçim bir darbe meselesi koydular ortaya. Efendim seçimi onlar kazanırsa onlar kazanırsa milli irade millet ittifakı kazanırsa darbeciler kazandı. Bu bu akıl bu akıl ne biliyor musunuz? Siyaseti hayatının odağına koymuş. Seçimi kazanmayı her yol mübahtır anlayışıyla davranan bir akıldır. Bakın nezaketi elde bırakmadan yalan iftiraya göğüs gererek bu mücadeleyi verip seçim nasıl kazanılırı İstanbul'da hep birlikte ispat ettik. Hep birlikte hatırlayın hatırlayın bugün memleketin insanına memleketin insanına inancından ötürü bölmeye çalışan bu akla yahu kalkıyorlar milletimizin milliyetçiliği üzerinden konuşuyorlar öyle kanıma dokunuyor ki öyle kanıma dokunuyor ki ağzıma çok şey geliyor söyleyecek sonra diyorum ki ya kötü söz sahibine aittir at kenara gitsin at kenara gitsin bu millet buna inanmaz bunlar bir avuç insan bunlar bir avuç insan bunlar bunlar devlet insanı özelliğinden uzak Sadece bir avuç insana hizmet eden kişiler, birkaç kişi mutlu olsun onlara yeter. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Milletin ekonomik sıkıntısı, mutfaktaki yangın, emeklinin durumu ortada. Sevgili hemşerilerim, bakın burada benim, Bartın'da benim eşim, dostum, akrabalarım yaşıyor. Ben bu memleketin insanıyım. Bu memleketin insanıyım ben. Buraya gelirken ben evime geldim hissediyorum. İnanın, Bartı'nın her derdi bizim derdimiz. Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bu memleketin her derdi bizim derdimiz. Ama onlar öyle bakmıyor. Onlar bu seçimi kazansınlar onlara yetiyor. Çünkü... Çünkü onların derdi kişisel menfaatleri. Bizim derdimiz bize oy veren vermeyen fark etmez. 86 milyon milletimiz. Milletimiz milletimiz. Ve bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Milliyetçilik görevini iyi yapmak demektir. Milliyetçilik vatandaşını... Birbirine kırdırtmamak, vatandaşını birbirine kötü baktırmamak, milliyetçilik, iyi yöneticilik, milletin bir kuruşuna bile zeval getirmemek. Sevgili gençler, bakın sevgili gençler, size ben bir örnek vereyim. Hepiniz kırban olurum size, buradasınız tabii, kırban olurum size ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimi, bu seçimi gençler kazanacak. Gençler, bakın en çok sizin gözlerinizin içine, sizin yüreğinize bakıyorum. Niye biliyor musunuz? Önümüzdeki 25 yılı kaybetme lüksümüz yok. Yok. Bu insanlar bize, Önümüzdeki 25 yılı da 50 yılı da kaybettirirler. Bunlar, bunlar kötü yönettiler. Bakın, 2023'te kişi başı 25 bin dolar, 25 bin dolar kişi başı milli gelir hedefi koydular. Fazla değil, 15 yıl önce. Şu anda üçte biri bile değiliz. Üçte biri. Üçte biri. Bunlar görevi aldığında dünyanın on altıncı ekonomisiydik. Şu anda yirmi bir geriye gidiyoruz. Onun için bu seçim siz seçiminiz gençler. Bakın, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir olay. Bizden önce, bizden önce yahu bir kişiyi işe alıyorlar. On gün öncesinde işe alıyorlar. On gün sonra ne kadar mühim bir kişi ki burs veriyorlar ona burs. Tam, tam 4 trilyon, 4 milyon lira burs veriyorlar. O bursla bakın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketine alıyorlar. Staja, pardon, e, Amerika'ya öğretime yolluyorlar. Peki ne üzerine? Siyaset bilimi. 4 milyon lira. Hanginize 200 bin dolar burs veriliyor bu ülkede? Hanginize? Geçtik. Hanginize 2000 dolar burs veriliyor? 2000 dolar. Bakın, o kişi şu anda bu iktidar Pars'ın İstanbul'da milletvekili adayı. Bir de bir de bunlar çıkıyorlar. Bizim vaatlerimizi yalan yanlış iftirayla aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sevgili gençler. Bakın biz göreve geldik. Bir kişiye dahi burs vermeyen belediye tam 75 bin gence burs veriyor. 75 bin. Bir kişiye dahi, bir kişiye dahi, öğrenciye dahi bir yatak, bir yatak bile vermeyen, bir bir yurt yatağı bile vermeyen belediye. Bu Eylül'de tam 5000 bin yatak veriyoruz. 5000 bin. Hani milliyetçilik? Hani milliyetçilik? Sen milletin evladını sokakta bırak. Sen milletin evladına ödeyemeyeceği kira düzeniyle ortağım Sen milletin evladına burç değil bir avuç yakınının evladına burç ver. Ondan sonra milliyetçilik tasla. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan! Kimse, bakın size bir şey söyleyeyim. Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz. Bakın ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Ben hepinize, bu memleketin 86 milyon insanına vatansever gözüyle bakıyorum. Öyle bakmalıyız, öyle bakmalıyız. Onlara kalsa, bu ülkenin 40 milyonu vatan aile. Hadi oradan, hadi oradan. Böyle bir şey yok. Buna son vereceğiz. Buna son vereceğiz. Sevgili gençler, ön yargılarını yıkmış sevgili gençler. Biz bu topraklarda insanı insan olduğu için, insanı yaradandan geldiği için severiz. Nokta var mı başkası, var mı başka ötesi? Sevgili anneler, biz öyle öğrenmedik bir çocukluğumuzdan beri? İnsanı yaratandan öteri severiz demedim mi annelerimiz, babalarımız? Hala öyle söylemiyor muyuz? Bu ne diyor? Bunlar tür diyor, çeşit diyor insana. Neler demiyor ki? Allah bunların iftiralarından korusun. Bu memleketin 86 milyon insanını korusun. Bakın, biz İstanbul'da Bunların söz verip yapamadıklarını yaptık. Burada da yapacağız. Bakın size söz, size söz. Milletvekilimiz burada. İnşallah ikileyeceksiniz onu bu sefer. İnşallah. İnşallah. Biz, biz sizden, sizden oy istiyoruz. Çünkü bunları yapamadıklarını da biz yapacağız. Ekonomik sıkıntıları biz çözeceğiz. Neye güveniyoruz biliyor musunuz? Millete güveniyoruz, size güveniyoruz, size. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Biz, bakın biz, dedim ki, dedim ya az önce İstanbul'da bu ittifakla nasıl kazandık biliyoruz değil mi? Nasıl iftiralar koydular. Nasıl yalanlar, dolanlar koydular biliyoruz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Onu da yaşattılar bize. Ne oldu? Ne oldu? Milletin ittifakı dimdik ayakta durdu. Ben bu arada, bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İstanbul'da büyük mücadele verdik o zaman. Büyük mücadele verdik. Şimdi... Aile büyüdü. Aile büyüdü. Cumhurbaşkanımızın o mimarlığında heyet büyüdü. Şimdi bu altı partinin ittifakı artı Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim hepinize. Biraz sonra Manisa'da buluşacağız. Büyüdü. ve biz, Ve biz şimdi şimdi milleti de içine alıyoruz. Milletin evlatlarıyla bambaşka bir dönemi. Hep birlikte başlatıyoruz. Hep birlikte başlatıyoruz. Başkan, Değerli dostlar, Yahu her tarafı doldurdunuz şaşırdım kaldım kardeşim orada da varmış bak kurban olurum hepinize. Hepinize kurban olurum ben. Sizi de çok seviyoruz, arkadaki esnafımız. Neyse Manisa'ya gideceğiz. Heyecanlısınız biliyorum. Bunların verdiği ve yapamadıkları sözleri de yerine getireceğiz. Bartın'daki Devlet Hastanesi'ni biz açacağız. Bartın'ın çevre yolunu da biz yapacağız. Göreceksiniz Filyos Limanı'nı, o Filyos'un arka kısmının bereketli ortamını düzenli, düzeyli, stratejik bir akılla. Bakın Batı Karadeniz'in bütününe bakacağız. Zonguldağ, Bartın'a, Kastamonu'ya, Sinop'a kadar bu bölgeyi, Karabük, bu bölgeyi bütün ele alacağız. Bu bölgeyi unutulmuş bir bölge halinden kurtaracağız. En fazla göç veren değil. Emeklimiz de mutlu olacak, emekliye, müjdelere Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Ama biz bu bölgeyi, Türkiye'nin en coğrafi güzellikleri yüksek, turizmi, tarızmı, tarımı, madenciliği, enerjisi, sanayisi, muhteşem bir coğrafyamız var. Onun için hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Ada Pazarı, Karasu Limanı, Akçakoca Ereğli Limanı, Bartın Limanı, ...ve bütünler birbirine bağlayan... ...demir yolu hattını da biz bitireceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu coğrafyanın hangi eksiği varsa... ...o bizim sorumluluğumuzda. Biz icraatı... ...icraatı yüksek bir ekibiz. Bunlar... ...on tane metronun hepsinde... ...stop yapmıştı. Geldik çatır çatır bitiriyoruz. Çatır çatır bitiriyoruz. Hatta bunlar... Devletin, bakın milletin parasından, devletin bankalarından bize bir kuruş vermediler biliyor musunuz? Bir kuruş, hani milliyetçilik? Ambulans, şuraya sağlık ekibi, şuraya, hemen şuraya. Bak gençler işaret ediyor, lütfen. Sağlıkçılar oraya, lütfen, hızlıca. Şimdi bakın, benim sevgili Karadeniz'de hemşerilerim, Zonguldak'ta söyledim burada da söyleyeceğim sözlerimi toparlıyorum. Horon tek kişi oynanır mı? Horon tek kişi oynanır mı? Ya ben Horon'un kralını oynarım ama tek kişi oynanmaz. Oynanmaz. Biz horonu ekiple oynarız. Bizim bizim ekiple oynarız diyen ekiple Ekip ruhuyla çalışırız diyen ve ekibinin içinde sadece millet ittifakı yok. Millet var diyen Cumhurbaşkanımız var. Hazır mıyız bu seçime? 14 Mayıs hazır mıyız? Görev alacağız mı sandıklarda? 14 Mayıs'ta sandıkları oyla dolduracağız mı? Oylara sahip çıkacağız mı? Türkiye gönüllerine yolacağız mı? Çok iyi. Son bir şey kaldı Cumhurbaşkanımızdan önce. Atamın ...her ne kadar gözüm mavi değil ama... ...atamın gözleri gibi size bakmazsak namerdim. Böyle bakacağız size. Her evladımıza, her çocuğumuza... ...evladımız gibi bakmazsak... ...gençlerimize geleceğimiz gibi bakmaz... ...onları böyle titriye titriye hayatlarına dokunmazsak... ...namerdim. Bak bu kadar net. Yolumuz, uçuk, uça, yolumuz açık olsun... Yolumuz açık olsun, Bartın bu coşkulu günle sizle beraber olmaktan büyük onur duydum. Her şey çok güzel olsun, her şey, her şey kalın sağlıcakla hepinizi çok seviyorum.